Ders sayfalarını hızla çevirdim Seni sevdiğim günün altını çizdim Yaşamak için günler seçtim Hayatımı en muhtan sebeplerle siktim Kül tablaları doğdu taştı Kalbim zaten hep taştı Odamın köşesinde ıslanan duvarlar onlar Göz yaşlarımda Ders çevir 7 ve 1 Yüzümde pas vekir Ağzını aç ve ona yedir Belki ilk deneyimidir kim bilir Fantizlerinizden midem bulandı Bana destek veren de bunu yapardı Bütün aşklar gibi her şey yalandı Aslında kazanan sona kalandı Basınca çalmayan kapı zili. Birden gözüme perdeler çekildi, güneşe öğleye doğru dindi Bir yağmur damlası sigaramın piçeti, kapanın içinde yankılar çiz yere korkular, alışılmadık hatıralar Dediklerinden anlam çıkar, ya da dinleme kelimeler çıkar yapabilirsen beni de yoldan çıkar, İstediklerim olmuyor çünkü yasaklar Ben kafir olmadıkça dizeleri karalar, seni düşündükçe açılır yeni yaralar Dostum tak istemene gerek yok, her şeyi görüyorsun bu zehirli bir ok. Ama sen yakalayamadın hedeflerini, sana tek yardımcı olan telefonundaki şirin Karşımda duran aynalarda kayboldum Elimde bir şişe bu gecede sarhoştum Karanlıkta görünen bir ayı gibi Korku dolu baktım ben aynalar İçinde duran lanet bir korkuluk Müzik olmazsa zor geçer bir yolculuk Kıçına giren siyah bir boncuk İzmir'i tirkişme bir sebebi bolluk Desteklenmeselerde ben rap yaparım Kendini paramparça etme kurtulalım Kendimi buldukça bir şeyler yazıyorum Kaybedersem de eline geliyorum. Rahatlamak istiyorsan haydi sigaranı yak Söz vermemek gerek yok iki saat durasın bak durma acilse ara Hayallerinizde para var huzur yok huzuru bulmama sanırım gerek yok bakarım her gece tavanda resimli bir cam parçasıyla ile kızgım kolumu baş harfine yüksek gerildim hayatın getirdikleri günahsız suçlar kiminin bahanesi black depressman da her takımı yendi haksız kazançlar umursamadan yendi isteyerek olmadı bunlar babamdan geldi şerefsizlik kiminde de kendi sıkıştığım duvarlarımın on kadar sigaramın dumanı gözümü de yakar söylediklerin içimi de yakar çakmağımı son gazıyla bu kaltak umarım fırsat olmaz üzerimden kalkmak delileri yok ettik şarkı bitmesini bekle ya da mutlarını her yeni gün tazele havalı gibi Al telefonu eline dostum herkes abadılık peşinde Onu sevmeye inan ben de istemiyorum kalbimden hızlı olamıyorum Işıklar söndü karanlıkta göremiyorum Aslında geri dönüp bakınca görüyorum Arkamda bir ayna var biliyorum Karşımda duran aynalarda kayboldum Elimde bir şişe bu gecede sarhoştum Karanlıkta görünen bir ayı aşk gibi Korku dolu baktım ben aynalara.